Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen ekranda görmüş olduğunuz Samsung Galaxy S20 Fan Edition'ı kutusundan çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi 5G desteği geliyor bu telefonla beraber arkadaşlar. Ee, belki izlemeyenler vardır. Onun da linkini şimdi yukarıdan size çıkartacağım. Biz daha önce bu modelin S20 Fan Edition'ın ön incelemesini yapmıştık arkadaşlar. Ve ilk defa orada görmüştük. Çok net bilgiler yoktu ve biz orada gördüğümüz bütün bilgileri size Telefon tanıtılır tanıtılmaz aktarmıştık. Şimdi ürün bize ulaştı. Yaklaşık bir ay boyunca test edeceğiz. Ve deneyimlerimizi, bilgilerimizi sizlere aktaracağız. E, belki bilmeyenler vardır diye söylemek istiyorum. S20 Fan Edition aslında Samsung'un Galaxy S20 modelini baz alan bir cep telefonu. Belli özellikleri bulunmuyor. S20'de olan belli özelliklerse bulunuyor bulunuyor. Veya farklı özellikler de yer alıyor. S20'de olmadığı halde. Yani birazcık aslında S20'nin Kırpılmış versiyon diyebiliriz ama kırpılırken de bazı özellikler eklenmiş. Onu da söylemekte fayda var. Bu arada ilginç bir kutusu var. Şimdi bilmiyorum ekranda ne kadar görülüyor ama şöyle biraz daha yakınlaştırayım. netliğini de yapayım kutunun üzerine. Kutunun üzerine böyle kabartma şeklinde çeşitli emojiler var. Emoji gibi böyle minik minik şeyler var. Şu anda ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ama işte böyle bir ay işareti var. Bir e, Magic Wand dediğimiz bu sihirli değnek bir kamera işareti vesaire var. Şöyle göstermişim. Evet şu an daha net görülüyor sanki. Biraz daha netlik yapmaya çalışayım sizler için. Evet şu anda görünüyor gibi diye düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir kutu olmuş. Kutunun yani bu dış tarafındaki şeyde böyle kutunun parçalarında böyle enteresan küçük minik minik kabart kabartı şeklinde simgeler var. Şimdi kutumuz bu şekilde. Böyle bakalım. Şurada IMEI'yi kapatalım. Söylüyorsunuz. Cloud Navy diyor. Değişik bir, farklı bir rengi var. Yani Cloud Navy diye bir rengimiz var. Mavi imtirak bir şey diye tahmin ediyorum veya beyaza yakındır diye tahmin ediyorum. Göreceğiz şimdi. Şimdi kutuyu açalım. Sıfır kutu gönderildiği zaman biliyorsunuz biz teknoloji ok olarak sürekli bir kutu açılımı kutulara bu şekilde bir video çekiyoruz. Bu arada bu videoları beğeniyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bazı yorumlar da geliyor hani. Kutu açılmasına gerek var mı? Zaten biz kutuyu biliyoruz vesaire. De. Ama izleniyordu arkadaşlar. Biz de o yüzden yapıyoruz. Bu konuda yorumlarınız varsa videonun altında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Evet. Şu anda S20 Fan Edition kutusundan çıkıyor. Bu arada FE olarak da geçiyor bazı yerlerde. Ama Fan Edition açılımı yani hayran sürümü diye diyebiliriz. Evet. Şu anda kutuyu açtık. Evet. Kutunun içinde bir küçük bir kutu daha var. Onu da çıkartalım. Ne varmış bu kutuda? Bir, bir şey yok. Şöyle bir kağıt var sadece. Quick Start guide, guide diyor. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece şurada bir sim iğnemiz var. Böyle bir sim iğnesiyle beraber geliyor. Zaten standart aslında bu. Biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 6.5 inçlik bir ekranımız var. Samsung Galaxy S20'nin normal sürümünde, yani Final Edition olmayan sürümünde 6.2 idi arkadaşlar. Hatta ben e, oturdum, araştırdım sizler için. Hem siz uğraşmayın diye. Şimdi ekranda bir görüntü göstereceğim. S20 ile S20 Fan Edition arasındaki farkları bize anlatan bir görüntü şu anda göreceksiniz. Oradan da en azından hani ne farkı var sorusuna bir yanıt vermiş olurum arkadaşlar sizler için. Ekranımız 6.5 inçlik olduğunu söylemiştik. Full HD Plus Super AMOLED bir ekranımız var. 120 Hz yenileme hızımız var. Şu şeyi çıkartalım. Apple Style'a çıkardık. Şuraya yapıştıralım. Arka yüzünü görüyorsunuz. Şöyle daha net göstermiş olayım. Üçlü bir kamera sistemimiz var. Ondan da bahsedeyim. 12-12-8 olmak üzere. Üçlü bir ana kameramız mevcut. 12 ana kamera. 12 diğer 12 ultra geniş açı. 8 megapikselde 3x optik zoom sunan bir telefoto kamera bizleri karşılıyor. 4K 60fps video kayıt yapıyor. Bu ana kameramız. Onu da söylemiş olalım. Bunun dışında arka yüzde bir şey yok gördüğünüz gibi. Yan tarafa geçmiş olalım. Yan tarafta güç tuşumuz ve ses açma kapama tuşumuz standart. Başka bir şey yok. Bu yan tarafta hiçbir şey yok. Tertemiz. Üst tarafa bakalım. Üst tarafımızda ne var? Sim kart yuvamız var. Şurada görüyoruz. Başka bir şey yok burada. Alt kısımda tip C bağlantı yuvamız mevcut. Şöyle göstermiş olayım. Hoparlör ve mikrofon çıkışlarını da buradan görebiliyoruz. Ön kameraya geçelim. Şurada da bir şeyimiz onu da çıkaralım. Çıkarttık. Bu Şeffaf şeyimizi de, jelatinimizi de. Ön kameramızın da şöyle söyleyeyim 32 megapiksel. S20, normal S20 ise bu değer arkadaşlar 10 megapikseldi. Bu da geliştirilmiş ön kamera. Bu arada ön kamerada 4K 60fps video çekebiliyor arkadaşlar. Şu anda açılıyor. 5G özelliği olduğunu söylemiştik. Ekranda şu anda görüyorsunuz 5G yazısında. Android 10 işletim sistemine geliyor. 6 GB RAM, 108 GB depolama alanımız mevcut. Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 ve 4500 mAh'lik pil özelliğimizin de bulunduğunu belirtmiş olalım. Kamerayı gördünüz. Az önceki siyah tabi tam anlaşılmıyordu ama şu anda görüyoruz tam olarak nokta şeklinde, delik şeklinde bir kameramız var. Şuradan hissedebiliyorum ben parmağımı dokunduğum zaman bu arada. Let's go diyor. Ya hadi bakalım let's go. İngiliz demeyelim tabii. Türkçe diyelim biz bunu ya. Türkçemizi seçelim. Nerede Türkçemiz? N, e, P, R, S, Ş, T. Türkçe. Sonraki. Bunlara ne diyelim. Wi-Fi'ye bağlanmayalım şimdilik. Kopyalama diyelim. Bir önceki telefondan verilerini getirelim mi diye soruyor. Tarih ve saat ileri diyelim. Diğer diyelim. Tamam. Kabul ediyoruz. Ve... Bu güvenlik tedbirlerini atalım. Bu arada parmak izi okuyucu da var arkadaşlar ekrandan. Yine de atılmasına izin ver diyelim. E, şu anda kuruluyor. Exynos 990 işlemci var bu arada. E, aynen S20'de olduğu gibi arkadaşlar. Aynı işlemci var. RAM olarak S20'de 8 GB'tı. Bunda 6 GB. Bu arada bu az önce söylediğim tabloyu da ara ara videonun belli yerlerinde sizlere göstereceğim. Bunları da geçelim. Geçelim arkadaşlar. Ve şu anda açılıyor. Telefonumuz Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Evet, duyduğunuz dilin sesini. Yarışma başlamadı. Evet, telefon bu şekilde arkadaşlar. Açtık. Şimdi o bir dursun bir kenarda. Diğer kutuyu çektirmeye bakalım. Adaptörümüz var. Normal USB tip A bağlantısı kullanan bir adaptörümüz. Biliyorsunuz Samsung bazı modellerinde, özellikle amiral gemisi modellerinde, e, tip C, tip C kablo vermeye başladı. Bunda yok. Bunda tip A, tip C olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi bakalım. Adaptörümüz bu. Evet, burada bir kablomuz çıkıyor. Söylediğim gibi tip A'dan tip C'ye. Bu arada kulaklık yok mu? Evet, kulaklık yok arkadaşlar. Bu bize gönderilen sürümde mi böyle bilemiyorum. Ama kulaklık çıkmıyor. Bu kutusundan ürünün kulaklık çıkmadığını da belirtmiş olalım. Şimdi birazcık ben bu sefer bu kutu açılımında biraz farklılık yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şık bir telefon olmuş bu arada. Bir uyarılar çıkıp duruyor şu anda. Samsung'un klasik UI arayüzü var. One UI bildiğimiz gibi. Şöyle yapalım. Birçok özelliğini buradan kullanabiliyoruz. Bu arada işte az önce söylediğim gibi birazcık farklılık yapacağım. Ee, bu kutu açılımında kamera Örnekler de koyacağım arkadaşlar. Birazdan o örnekleri ekranda göreceksiniz. Hem video hem de fotoğraf örnekleri koyacağım. En azından bir fikriniz olmuş olur. İnceleme gelene kadar bu örnekler de sizi götürür diye tahmin ediyorum. Yine de biz kameraya bakalım tabii ki. Şu an tabii elim olduğu için göremiyoruz kamerayı. Evet. Geniş açımız var. Ultra geniş açı. Normal açımız var. Ve 3x zoomumuz var. Tabi 30x'e kadar da dijital zoom yapabiliyor ama tabi o dijital zoom çok başarılı bir sonuç vermeyecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Gayet hızlı bir kamera var. Standart zaten Samsung'un kameraları iyi arkadaşlar. Ön kameraya geçelim. Şu anda beni göreceksiniz. Merhaba. Yine standart işte video vesaire gibi ayarlarını da yine buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Yani güzel bir telefon olmuş. Özellikle şöyle bir şey söyleniyor arkadaşlar. Uygun fiyatlı amiral gemisi olarak geçiyor. Samsung'un bu S20 Fan Edition modeli arkadaşlar. Ben de katılıyorum buna açık söylemek gerekirse. Güzel bir telefon ve bu güzelliğin de fiyatı kaç para diye soracak olursanız 6499 TL e, Türkiye satış fiyatı olarak Türkiye pazarına satışa sunuldu. Samsung Galaxy S20 Fan Edition arkadaşlar. Şimdi gelin örnek fotoğrafı videolara bakalım. Ardından videomuzu kutu açılımımızı kapatacağız. Samsung Galaxy S20 Fan Edition'ın ana kamerası yani arka kamerası da 4K 60 FPS video kayıt yapabiliyor. Ben de bu videoyu 4K 60 FPS olarak kaydediyorum. Videomuzun yani kutu açılı videomuzun çözünürlüğü Full HD olduğu için siz bunu Full HD'ye düşürülmüş olarak izleyeceksiniz ama görüntü kalitesinin 4K 60 FPS kayıt edildiğini söylemek istiyorum. Bu videoyu Samsung Galaxy S20 Fan Edition'ın ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Kullandığımız çözünürlük 4K 60 FPS ve Tabi biz doğal olarak videoyu Full HD olarak yayınladığımız için bu çözünürlüğü de Full HD'ye düşürmüş oluyoruz ama videonun orijinal kaydının 4K 60fps olduğunu belirtmiş olalım arkadaşlar. İşte Samsung Galaxy S20 Fan Edition ön kamerası da bu şekilde kayıt yapıyor. Evet arkadaşlar, bir kutu açılım videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda sizlere Samsung Galaxy S20 Fan Edition ya da FE olarak bilinen modelin özelliklerini ve kutu içeriğini anlatmaya çalıştık. Telefonla ilgili merak ettikleriniz varsa... İnceleme videosunda yanıtlamak üzere sorularınızı bu videonun altında bizlerle paylaşırsınız. Çok seviniriz arkadaşlar. Hepsini yanıtlamaya çalışıyoruz. Tek tek okuyoruz. Yanıtlayamadıklarımızda en azından bir kalp atıyoruz. Beğeni atmaya çalışıyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Youtube kanalımıza senizdir diye tahmin ediyorum. Ama aramızda olmayanlar var. Görüyorum arkadaşlar. Analytics'ten bakıyoruz. Onlar da abone olur ve bizi desteklerse çok seviniriz. Bizleri isterseniz Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir kutu açılımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.